Arkadaşlar, Jack Dorsey'nin attığı ilk tweet geçen sene NFT olarak 2.9 milyon dolara satılmıştı. Bu satış çok konuşulunca bu NFT'yi satın alan Sina Estavi de demişti ki bu tweet'in değeri Mona Lisa tablosu gibi sonradan anlaşılacak. Neyse derken Sina Estavi bu NFT'yi tekrar satışa koydu 48 milyon dolardan. Fakat gelin görün ki bu NFT'ye gelen en yüksek teklif 6800 dolar oldu. Yani NFT değerini %98 kaybetti demek. Sonra tabi bu kadar düşük teklif gelince adam satışı kapattı. Sonra da dedi ki ben aslında bu NFT'yi satmayı düşünmüyorum. Çünkü hiç kimse bunu almayı hak etmiyor. Aslında ben 3 milyon dolar kaybettim ve bunu kabul etmek istemiyorum dese daha doğru oldu.